Şimdi e, Harvan Üniversitesi'nden doktor Ömer Sabuncu Hocam doktoroyu bize anlatacak. Ücretsiz olduğu için çok yaygın. E, Ayrıntılarının önemini hocamdan dinliyoruz. Kıymet Hocam buyurunuz. Teşekkür ederim Abdullah Hocam. Öncelikle böylesine güzel bir sempozyum organize ettiğiniz için siz başta olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Katılımcı hocalarıma da saygılarımı arz ediyorum. Kıymetli hocalarım Talip hocamın dediğinin benzerlerini anlatacağım aslında çok farklı bir şey değil Çünkü programlar birbiri gibi birbirlerine çok yakın programlar ama abla hocamın dediği gibi belki burada ücretsiz oluşur daha doğrusu onu da biraz detaylandırmak lazım 300 MB kadar ücretsiz bir hizmet sunuyoruz otero yine onun sonrasında belli bir ücret talep ediyor ama benim Zotero programımda 1000'in üzerinde kaynakça girilmiş şu anda. Ben az önce baktım 97 megabayt henüz kullanılmış. Yani çok fazla PDF dosyası yüklemediğimiz zaman büyük bir sıkıntı olmayacak. Ben programın detayları, özelliklerini çok kısa aktaracağım. Çünkü Talip Hocam çok güzel ifade ettiler. Benzer şey zaten. Ne yapıyor? Otomatik dipnot ve kaynakça veriyor temel özelliği bu Abdullah hocamın dediği gibi esas bir özelliği de arzu ettiğimiz zaman bir makaleye gönderdiğimiz dergi e, düzeltiyorum e, bir dergiye gönderdiğimiz makaleyi e, diyelim isnat usulüyle yazdık gönderdik ama orası apa veya isnada uygun olmayan başka bir şıkkı ve benzeri bir şeyle istiyorsa değiştirmemizi arzu ediyorlarsa bu defa manuel yapmak çok zaman alıyor ama bu şekilde yaptığımızda 15 saniyede, yarım dakikada, bir dakikada bütün dipnotları ve kaynakçaları hatasız bir şekilde bu programlar aracılığıyla değiştirebiliyoruz. Bir diğer özelliği bu programların saklanabilir kaynakçalar oluşturabiliyor olmamız. Ne demek? Bunun da iki yolu var. Birisi siteye üye olduğumuz zaman sitede otomatik olarak bu kaynakçalar saklanabiliyor Ayrıca biz de bunu dışarıya aktararak e, kendimiz saklayabiliyoruz. Doğrusu birazdan bunu da göstermek isterim. Özetle bu girişten sonra e, programın bir arayüzünü izniniz olursa paylaşarak e, programı tanımaya başlayalım diyorum. Hümetli hocalarım program açıldı herhalde. Şu anda bu gördüğünüz sol taraf. E, açıldı hocam. Yine evet. Arif hocamın da dediği gibi burası bizim klasör dediğimiz yer burada kendi ifadesiyle derme diyor ama klasör dediğimiz bir yer bunu sağ tıkladığımız zaman burada bir kitaplığın bölümü var kitaplığın bölümü Zotero'ya yüklediğimiz bütün kaynakları görebildiğimiz bir bölüm bakın bu görüntüde 1139 eser var diyor. Ayrıca kitaplığın bölümünün altına açtığımız kaynaklar, daha doğrusu klasörler, şurada benim çalışma alanımla ilgili açtığım klasörler var. Zotero buna derme diyor. Derme, dermenin altına açılan klasöre de alt derme diyor. Derme demesi önemli değil. Burada yeni klasör açarken sağ tıklayıp yeni derme diyoruz. Şuraya mesela... Deneme diyelim hemen üst tarafa çıksın diye. Gördüğünüz gibi AA deneme burada üst tarafa gelmiş oldu. İçerisinde hiçbir kitap yok. Buraya bir kitap aldığımızda ve bir makale ve benzeri şey kaydettiğimizde bu aynı zamanda kitaplığımın da içine geliyor. Burada bütün kaynakları bulmamız mümkün. Bu şekilde bir giriş yaptıktan sonra çok hızlı bir şekilde Zotero'nun arayüzünü Tanıyalım. Burası işte klasörler dediğimiz dermelerden yer alıyor. Mesela siz kitaplar diyebilirsiniz. Kitapları da şurada isimlendirirsiniz. Makaleler, makalelerin altı. Ee işte yine makaleler devam ediyor burada. Tebliğler diye bir klasör açıp onun altına yeni yeni klasörler açabilirsiniz. Bunun yanındaki yer kaynaklarımızdan oluşuyor. En sağ taraftaki yer ise kıymetli hocalarım ve izleyenlerimiz bu kaynakların e, künye bilgilerinden oluşuyor. Yine e, Arif hocamın da e, bahsetti daha doğrusu Talip hocamın da bahsettiği gibi künyede herhangi bir hata olduğunda, mesela şu 2002 bilgisinin yanlış olduğunu fark ettik, tarih bilgisi, bunu düzelttiğimiz zaman isterse yüzlerce binlerce e, Dipnot vermiş olalım aynı eserle alakalı. Bir refresh tuşuyla, Word üzerinde yapacağımız bir refresh tuşuyla o hatalı dipnotu, kaynakçayı otomatik olarak düzeltme şansına sahibiz. Yine burada notlar bölümü var. Bu kitapla ilgili not ekleyebiliyoruz veya ansiklopedi maddesiyle ilgili etiket ekleyebiliyoruz. İşte bir yazarın birden fazla e, eseri varsa... Onu ekleyip etiketleyip o etiketle çok kolay bir şekilde ona ulaşabiliyoruz. Yine bir eseri başka bir eserle şurada ilişkilendirebiliyoruz. Dosyaya geldiğimizde zaten yeni eser. Burada 35 tane eser, farklı eser girebiliyoruz. Video kaydı, televizyon yayını, tez, ansiklopedi maddesi, doküman, kitap vesaire. Bunun yanı sıra... Not alabiliyoruz, yeni derme oluşturabiliyoruz. Yeni dermeleri herhangi bir klasörün üstündeyken sağ tıklayarak da oluşturabildiğimizi az önce söylemiştim. Düzenliğe geldiğimizde burada tercihler bizim için çok önemli. Oraya bakalım. Tercihlerde eşitle diye bir butonumuz var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Eşitle demek... Zotero'nun internet sitesine girdiğimizde orada bir hesap oluşturuyoruz. O hesabın e-mailini buraya yazdığımızda Zotero'ya ekleyeceğimiz bütün kaynaklar Zotero sitesinde de bizim için saklanmış oluyor. Benim mesela Osap diye, O'SAP diye kullanıcı adım var. Bununla eşitlendirmişim. Nerede olursanız olun sizin hesabınız eşitlenmişse hiçbir sıkıntı olmadan başka bir bilgisayarda da Zotero'yu açıp hesabınızdan bu bilgileri aktarma şansına sahip olabiliyorsunuz. Yine buraya baktığımızda varsayılan biçimde istediğiniz atıf sistemini varsayılan yapabiliyorsunuz. Biz İsnad'ın ikinci edisyonunu varsayılan yapmışız. Bu da önemli. Alıntı yap bölümünde iki tane önemli yer var. Birisi stiller, 10 binin üzerinde stili içeriyor. E, Sosyal bilimler enstitüleri de yavaş yavaş kendi stillerini oluşturarak Zotero'ya göndermeye başladılar. İsnat da burada mevcut zaten bilindiği üzere. Ek stilleri indir dediğimizde burada e, Zotero'nun sitesine gidiyor. 10.131 e, stil olduğunu görüyoruz. Mesela şurada. İsnat yazdığımızda İsnat'ın kaç tane yüklenmiş stili varsa burada görünüyor. Sosyal bilimler enstitüsü yazdığımızda da burada işte sosyal bilimler enstitülerden hangileri yüklemişse onları görmemiz mümkün. Tıkladığımızda o stil buraya gelmiş oluyor. Bir diğeri de sözcük işlemcileri. Word eklentisi otomatik olarak kuruluyor. Ama bazen sıkıntı olduğunda da siz burada sözcük işlemcilerine gelip Microsoft Word eklentisi kur dediğimizde Word eklentisini kurmuş oluyoruz. Kısaca bu şekilde sizlere arayüzü tanıttım. Ayrıca burada kısa yollar da var. Yeşil artı işaretine geldiğimizde burada gördüğünüz gibi kitap, kitap bölümü ve benzeri şeyleri buradan da seçebiliyorsunuz. Illaki buralara girmenize gerek yok seçebiliyorsunuz şurada çok detaya girmeden e, önemli bir şey var e, şu e, eserleri tanımlayıcılarını kullanarak ekle dediğimizde isebene numarası doyu numarası ve benzeri şeylerle eseri künyeye otomatik olarak eklememiz mümkün zamanımız kalırsa bunlardan da hızlı bir şekilde birer örnek yapmaya çalışacağız Evet özetle e, bu şekilde e, tanımlan tanımlamış Olduk. Şimdi e, Zotero sitesi görünüyor mu Abdullah hocam bilmiyorum. Hayır hocam bunu kapatıp tekrar açabilirsiniz. Evet bunu kapatmam gerekiyor ben de öyle tahmin ettim. O zaman e, Zotero sitesini açıyoruz. E, Zotero sitesine Zotero.org sitesine geldiğimizde download dediğimizde ücretsiz olarak Windows için şu programı indirip ve standart bir şekilde kuruyoruz. Çok özel bir ayarı yok standart bir şekilde. Esas buraya gelmenin sebebi şu e, otomatik olarak internetten tez kitap, makale ve benzeri şeyleri direkt aktarabilmek için e, Chrome e, browser'ın e, bağlantısını indirmemiz lazım. Daha doğrusu bunun ikisini birbirine bağlantılandırmamız lazım. Onu da buradan yapıyoruz. E, burası önemli. Chrome'dan e, kaldır diyor. Çünkü ben bağlantıyı yapmış durumdayım. Bu şekilde bunu da ifade ettikten sonra e, şu anda İSAM görünüyor mu hocam? Görünüyor. Tamam hocam. Ben önceden açtım zamanı tasarruflu kullanma adına İSAM'da makaleler, tezler, kitaplar, Zotero'ya uyumlu olarak yüklendiği için diğerlerine de uyumlu tabii ki buradan otomatik olarak yüklememiz mümkün. Şimdi ben buradan bir çıkayım izninizle. Şöyle Zotero programına tekrar geleyim. Ee, şurada eğer yeni bir makale veya kitap çalışmanız varsa yeni yüklediğiniz kaynaklar önce direkt onun altına gelsin. Ben kitaplığımda onu bularak buradan sürükleyip işte AA denemenin altına böyle getirmeyeyim bir daha bu bin eser içerisinden onu nasıl bulacağım diye düşünürsek şöyle bir şey yapıyoruz hocam ben bunu e, eseri dermeden sil dediğimizde eseri bu dermenin içinden klasörden siliyor eseri çöp kutusuna gönder dediğimizde tüm Zotero'dan yani kitaplığımın da içinden siliyor o zaman biz buradan eseri dermeden sil diyerek bunu silelim çalıştığımız kitap veya makalenin üzeri tıklı vaziyetteyken kıymetli hocalarım e, otomatik yüklemeleri yapıyoruz. Burada detaya tıkladığımızda gördüğünüz gibi burada Zotero var. Zotero'nun üzerine tıkladığımızda sağ üstte şurada gördüğünüz gibi AA deneme e, kayıtlı olduğu için daha doğrusu ben onun üzerine tıklayarak buraya geldiğim için AA denemenin İçine gitmiş oldu. Şimdi kısaca sadece bir defa mahsus onu Zotero'dan kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bu çalışma buraya künye olarak gelmiş oldu. Yine sağ olsun Talip hocamın dediği gibi buradaki istediğiniz bütün değişiklikleri silebiliyoruz. Gereksiz gördüğünüz şeylerde silip boşluğa tıkladıktan sonra save falan yapmaya gerek yok bunda. Şu boşluğa tıkladıktan sonra bunları otomatik olarak kaydetmiş oluyoruz. Manuel olduğunda şuraları biraz daha inceleyeceğiz. Bir iki otomatik yüklemeden daha bahsedeyim ben. Dergi Park'a geldiğimizde herhangi bir makaleyi şurada Zotero, Mendeley, EndNote var. Zotero üzerine tıkladığımızda bu sağ tarafta kromu birbiriyle uyumlu hale senkronize ettiğimiz için otomatik olarak bu makalenin künyesi Oraya gitmiş oldu. Yine test çalışmalarını e, burada mesela tezi seçerek aradığımızda e, malum e, tezler bulunacaktır. Tezler şuraya geldiğinde de Zotero'yu tıkladığımızda tabii ki o test çalışmamızda otomatik olarak oraya gitmiş olacaktır. Bunun gibi birçok şeyi otomatik olarak oraya aktarmamız mümkün. Ayrıca Oku Okut'ta yine Zotero ile ilgili eğitimlerimiz var. Buradan o eğitimlerin takibi de yapılabilir. Bizim sitemizde de Ömer Sabuncu YouTube kanalında da aynı eğitimler var. Oradan da bakılabilir. Şimdi kıymetli hocalarım tekrar izninizle Zotero'ya döneceğim. Zotero'ya döndüğümüzde gördüğünüz gibi yüklediğimiz bütün şeyler, üç tane örnek yaptık. Üçü de buraya geldi. Burada istediğimiz değişiklikleri yapabiliyoruz. Şimdi bu Suheyb-el-Rumi, baş harfleri büyük, diğerleri küçük istiyoruz biz başlığı. Ama çalışmada baş harfler değil de hepsi büyük harfle yazılmış. Bunun şöyle bir kolay yolu var. Sağ tıklayıp başlık biçimi dediğimizde, baş harfleri büyük, diğerlerini küçük olarak, otomatik olarak kendisi düzeltiyor. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi bir de manuel giriş nasıl yapıyoruz? Onu görelim. Şuradan e, bir ansiklopedi maddesi. Tabii ezbere yazacağım. E, mesela hac diyelim. Tap tuşuyla ileriye gidebiliyoruz. E, yazar olarak mesela Kandemir Hoca'ya verelim. Ya da Kalaycı Mehmet. Daha önce girdiğim için e, hocanın soyadını, adını otomatik olarak aynı anda veriyor. İkisini Beraber girmiş olduk. Tap tuşuyla diğer tarafa geçiyoruz. Mesela T harfine başla, bastığımızda Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi geliyor otomatik olarak. Cilt diyelim 12. cilt olsun. Cilt sayısı 44. Baskı birinci baskıysa birinci baskı. Yayın yeri genellikle İstanbul'du. Ankara'da var tabii. Yayıncı TDV yayınları. Gördüğünüz gibi Zotero'nun da bir özelliği önceden kaydedilmiş şeyleri geri getirebiliyor. 2020 diyelim buna. Sayfa aralığı da 125-131 diyelim. Kısaca bu kadar. Bu şekilde girmiş olduk. Kitabı da bu şekilde giriyoruz. Otomatik nasıl girilir? Şey olarak nasıl girilir? Bunu da göstermiş olduk. Belki belki bir kitabı... İsebene numarasıyla bir makaleyi de şuradan bir İsebene numarası kopyalamıştım kolaylık olsun diye hemen entere baslıyoruz şu anda tarıyor İsebene numarasıyla kitabı buldu İslam Peygamberi hayatı ve eserleri Muhammed Hamidullah'ın Mehmet Yazgan tercüme etmiş ama gördüğünüz gibi burada yazar bölümü çıktı orayı tıklayıp çevirmen yapıyoruz onu şeyde de yazar yazdıkları için böyle çıktı. Kitabın satıldığı sayfada, internet sitesinde Mehmet Yazgan'ı da yazar yazdıkları için burası İseben'e numarasından onu yazar olarak gördü. İslam peygamberinin baş harfi küçük, son harf yani diğer harfler, baş harf büyük, diğer harfler küçük yaptık otomatikmen ama ve küçük olsun dersek bunu da manuel, küçük hale getirebiliriz. Üstünde her türlü değişiklikleri Bulduğu kütüphane yeri de burada görüyorsunuz. Her türlü ben değişikliği. Ömer hocam. Evet, hocam. Şey, hocam. hocam, Word üzerinde bir örnek gösterip e, toparlayabilirsek sevinirim. Aynen Word'e geçiyordum ben de. Ee, kıymetli hocalarım artık buralar kolay, e, çok zor değil. Hemen basitçe e, Talip Hocam'ın yaptığı gibi Word üzerinde bir örnek göstererek bitirelim. Şimdi kıymetli hocalarım e, Hemen Word dosyasını açayım. Zamanı zamanınızı daha fazla almayalım. Word dosyası açıldı. E, Talip hocaminkinden çok farklı bir şey söylemeyeceğim. E, şurada Zotero görünüyor zaten, ama bu daha sade bir arayüzü var. Bu Zotero'da bir şeyler yazdık diyelim ve Word'de hazırladığımız bir dokümanı yükledik buraya bir iki paragraf. Edit station dediğimizde e, burada şeyi seçiyoruz. Hangi dipnotla yazacağımızı, dipnot vereceğimizi, hangi atıf sistemiyle bir defaya mahsus olarak seçiyoruz. Sonra kırmızı bir şerit geliyor. Belki siz onu görmüyorsunuz değil mi hocam? Hayır. Bir defaya mahsus ben onu göstereyim hocam. Şöyle kırmızı bir şerit geliyor. Şu anda göründü sanki. Evet. Hocam burada e, Mesela isterseniz manuel olarak e, yazarsanız demir dediğimizde mesela Abdullah hocamla alakalı bir şeyler varsa burada çıkıyor. Üstünü tıklayıp sayfa numarası verdiğimizde 21 diyelim mesela Enter'a bastığımızda e, otomatikmen bu dipnotu vermiş oluyor. Word'e yansabiliriz. Evet Word geldi değil mi hocam? Geldi. Bu şekilde yine e, Talip hocamın dediği gibi şuraya e, diyelim kaynakça yazdık. Ayarlarımızı yaptık. Ed, edit Bibliografi bir defaya mahsus bunu yazdıktan sonra Talip Hocam'ın da aktardığı gibi bütün kaynaklar çalışmamız isterse bin kaynaktan oluşacak olsun. Hepsini sistemli bir şekilde ve alfabetik olarak buraya getirecektir Sayın Hocalarım ve izleyiciler. Bunu da bu şekilde söyledikten sonra bir de ilahiyat alanıyla ilgili Arapça bazı kaynakları verelim. Onları da çok düzenli veriyor. Şimdi tabi bunu son bir kez daha göstereyim, bir daha göstermeyeyim. Bu yer sürekli çıkıyor. Biz İbn saat dediğimizde mesela İbn saat burada çıkar Tabakatül Kübra. Ama bin kitap varsa, 300-500 kitap varsa, biz onlar içerisinde isim yazarak acaba transkribe edilmiş şekilde mi yazdık, başka mı yazdık? Tereddüt ediyorsak şu zenin yanındaki Üçgene girerek klasik görünümü seçip, tabi klasik görünüm deyince yine bu Zoom programı bizi dışarı attı. Evet. Klasik görünümü seçtiğimizde bu ekrana gelecektir. AA deneme seçili olarak ben Word'de çalışmaya başladığım için AA deneme makalenin içerisindeki çalışmalar karşıma gelecektir. Şurada Hamidullah'ın eserine bir sayfa 52'ye atıp verelim. Gördüğünüz gibi sayfa 52'ye Atıf verilmiş oldu ve bu şekilde alfabetik olarak yer aldı. Bir de dediğim gibi son kez İbn Sa'd'dan da bir atıf verip bitirmek istiyorum. İbn Sa'd... Bunun ikinci geçtiği yerde nasıl geçtiği ile alakalı sayfa burada diyelim 5 236 olsun mesela. Bir de bunun ikinci geçtiği bir yeri vereceğim. Şöyle 4 852 olsun. Kıymetli hocalarım gördüğünüz gibi İbn Saat ikinci geçtiği yerde usulüne uygun olarak kısaltılmış bir vaziyette vermiş oldu. Bir de son olarak şunu söyleyerek çalışma, sunumumu tamamlamak istiyorum. Mesela bir kitap çalışmamız var. Onun içerisinden küçük bir bölümü başka bir yere aktarmak istiyoruz. Hiçbir yanlışlığa meydan vermeden dipnotuyla kaynakçasıyla olduğu gibi başka bir bölüde aktarma imkanı sunuyor diyerek e, sunumumu tamamlamak istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Umar Hocam sağolasınız. Güzel oldu. Ee, ücretsiz olduğu için de öğrendi arkadaşlar inşallah tercih ederler. Öğrenirler. Ee, i̇smat sayfasında da Okul Akademi sayfasında Ömer Sabuncu Can'ın dersleri var. Bir saatlerini ayırırsalar ömür boyu rahat ederler. Yoksa her makale için bir saat her kitap için bir hafta iki hafta tip notla kaynaklayla Birbirle noktalı birbirle uğraşırlar. Sonra da e, editörler e, makaleyi ön incelemede reddettiği zaman e, editörler noktayla ile uğraşıyor diye kızarlar. Editörler noktalı ile birbirle uğraşmıyor diyor ki siz emfaz kullanınız, zatir kullanın ki boşuna vaktiniz bir nokta kaynaklara geçmesin. Siz metne analize yoğunlaşın diye söylüyor.